Merhaba canlar. Bugün ben en en misin dostunu çekeceğim. Mısır videosu çelen çekiyoruz. Evet. Şimdi yarışmacılarımıza başarılar diliyorum. İlk tabağını bitiren kişi rakibinin kafasında yumurta kıracak. Evet. Bum. bum. Evet bum. Şimdi ben sayıyorum ya Elif. Ben sayıyorum. 3 dediğim anda yumurtaları hemen yemeye başlayacağız. Şeyleri, Müzik pardon. <gülüyor> mısırları yemeye başlayacağız. Ben <gülüyor> sinirlendim birazcık. <gülüyor> mi? Birazcık. Tamam, bütün hırsınla... Baksana burada hemen. Bütün hırsınla, bütün hırsınla tamam. mısırları yiyebilirsin. 1, 2, 3, başla. başla. <gülüyor> Sen birazdan kafanda yumurta kırılınca anlarsın şimdi <gülüyor> oynamayı. <gülüyor> Hızlı yemiyor, hızlı yemiş, taktiği yapmaya çalışıyor da olmuyor. Ben senin kafamda yumurta kırayım da gör beni. Şimdi ilk yumurta kafasında kırılınca anlar o olay <gülüyor> ciddiyesini. Öğret, <de>, bak ben salsam. Düştü neyse. Neyse ki benim kafamda kırılmıyor yumurtalar. Ben kameramanım çünkü. Ha, ha ye sen ye ye ye ye hızlı hızlı hızlı hızlı evet, hızlı hızlı hızlı o da hızlandı o da hızlandı Elif yağmurda hızlandı çabuk sen de hızlandın. Çabuk çabuk gülme ya bak o hızlandı bak geçiyor seni çabuk evet ah çabuk çabuk. <gülüyor> Elif Yağmur, anneni geçmen lazım. İlk yumurtayı senin kırman lazım, acele et. <gülüyor> Bak. Tamam anne, biraz bekle. <gülüyor> Hayır olmaz olmaz, hızlı hızlı. Bekleme yok. <gülüyor> devam et, devam et. Devam et. Daha hızlı, çabuk Elif Yağmur. Üstüne su iç, hızlı olur. Az kaldı taban çabuk. İlk yumurtayı sen kır. Çok. yok yok yok yok, daha değil, daha değil. Tabağını bitirince... Tabağını bitiren kutu. Annen senden önce bitiriyor, seni senin kafanda kıracak şimdi yumurtayı. <gülüyor> kafanda yumurta kıracak annen, çabuk. <gülüyor> Kızım kafanda lok edecek yumurta, çabuk, çabuk. aha Evet, annen bitirdi. <gülüyor> Kır yumurtayı kafasında Kelebeğin kafasında. Evet, hazır ol. Yuvarlak gerini ortasından. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, Elif Yağmur bir kameraya bakar <gülüyor> mısın kızım? Bir kameraya bakar mısın? Ama anne kıramadı kafanda ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Peçe, peçe yemeye, ayir olmaz, Yemeğe burayı devam etmeler. Videomu yedim yani. buraya. Öyle mi yapalım? Tamam o zaman, videoyu durduralım. Evet. Yağmur, işte mağmur. Senin yüzünden, bak seni. Bak şimdi ben e, ikinci tabağımı şimdi alıyorum. Evet, sen tabağını bitirsen elin kafasında kıracaksın. Sen tabağını alma, sen tabandaki al, ye. Al, al, olur mu? O. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> ye kızım çabuk. tamam. Hadi başlıyoruz tekrar. Üçgençılık yapma! Üçgençılık yapma! Ama yok! Hayır. Nasıl? Hayır, haksızlık yapıyor ya! Ama yavrum yetişemez bak! Olmaz ha? tamam, bu kadar yeter! Bu kadar yeter, tamam. Tamam. tamam. Hadi tekrardan başlayalım. 2, 3, başla! Kızım çabuk! Yavaş, yavaş, yavaş! Yok yavaş yok, hızlı yenmesi lazım. <gülüyor> hızlı hızlı! Kızım çabuk ye! Bak annen kafanda bir daha yumurta kıracak yoksa. Hadi kızım, hızlı ya kızım, hızlı ya. <gülüyor> hızlı ya kızım. Bak yoksa annen kazanacak. Ben kazanacağım. Neredesin? Hocam da alacaktı. İkinciyim muta geldim. Kafanda kıracak. Çabuk, çabuk. <gülüyor> tamam, annen gene annenin gene kazanıyor. Ben Belgene kuracağım ya bunun kapısında. <gülüyor> Anma evinden bırakıyor. Ha? Benim burada ya ha ha. Aha. Evet kızım evet. Semih'le bak değil mi? Çocuk yiyor. çok oldu bu biraz hadi kızım bitir bitir bitir çabuk <gülüyor> kızım çabuk 3 tane kalmış hadi at ağzına at ağzına at, at at ağızına, bitti tamam şimdi yumurtayı annenin kafasında öyle kırılmaz kızım yumurta sert vurman lazım yok öyle değil sert vuracaksın <gülüyor> kafanı kırdı ooo oh, devam et Kızım bir daha vur. Bir daha sert vur sen annenin kafasına doğru yapıştır yumurtayı. Kızım annenin kafasına vur vur vur. vur kızım vur sert vur sert. Kızım sert vursana parmağı girdi. Parmağı yumurtaya girdi. Kızım şap diye kafasına yapıştır ya. Tokat atar gibi vur. Bitmedi mi ya bir yumurta kırık mı? Sündürüyor. Evde kalacağım <gülüyor> Kızım kafasında video kırma olayını ne biraz. <gülüyor> bitti mi? Tamam bitti kızım bitti. Ben de evime sizi YouTube'a maholda çektim. Şimdi tabakları dolduruyorum bu sefer ben kazanacağım. Ay dur. Dur dur dur. Ha bakalım. Ne hale geldik ya. Hayat, hayat. Evet. evet, hadi bakalım şimdi. Kim böyle olsun? Tamam. tamam. Ben de o kadar koyacağım. Sen büyük koy. Hayır. Az kalmış bence de, az az. Yenersin kızım. Bak nasıl kırdın yumurta kafasını gördün mü? Dur bekle. Hadi. Başla. Biz Bak. <gülüyor> Omlet olduk mu? <gülüyor> <gülüyor> Ben yeneceğim senin kafana bakacağım. Bistim bistim ben pizledim kendimi. Çin, kızım ne olur kazan annenin kafasını ben kırayım şu yumurtayı. <gülüyor> Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Hep bu anı bekledim kızım hadi. <gülüyor> Kafamdadım usta. Ben kalayım. Zivirimi zivirimi. Evet anne yiyor. Bak rahat sen rahat. Sende sen de korkusun ha bence de. ne? Evet anne yiyor kızım sen oyalanıyorsun. Bak annen kafanda kıracak yumurtayı birazdan. Ben ne çileyim? Anne Eee? Evet. Ben kafamı da açacağım, Evet, annesi çabuk, çabuk, çabuk, bitir. Ama ben kızılmamıştım. Çabuk, çabuk, çabuk. Ay! Yumurtalar damlıyor ya. Aha, bitirdi. Ben... Kaldır tabağını. Kaldır tabağını. Evet, annem bitirdi. Ben... Sen değil, hayır, sen, hayır. Otur tamam, otur sen otur yerine. Sen otur, anne eşini kafanda kıracak yumurtayı. Ben kafamı kıracak kafanı. Kafanı <gülüyor> acımayacak kızım, tok diye kıracak kafanı. Aaaa! o zaman, şöyle yapalım. Ama öyle olmaz ki! <gülüyor> Hadi. Evet. şimdi ben tabağımı dolduruyorum yani tabağıyla devam edecek bu sonet şu kadar da kalsın artık şiştik Yağmur ben tabağımı getirirsem senin kafanda gene yumurta kacağım sen bitirirsen bu çok olmuş ya ben nasıl bitireceğim e, işit artık onun ağızı da senin gibi bir değil iyiydi de ama ben çok yemiş oldum <gülüyor> evet tamam. başla başla başla Hadi başla, başla. Çabuk Elif Yağmur <gülüyor> Hızlı ol, hızlı ol, hızlı ol Elif Yağmur, hızlı ol Çabuk, çabuk konuşma Bir yandan da su iç Bir yandan da su iç Çabuk Çabuk kızım, çabuk, çabuk at ağzını hemen at At ağzını at, at ağzını at Çabuk ya Kafanda kıracağım yumurtayı yoksa Tekrar su iç, tekrar su iç Switch. Tekrar mısır ye. Hadi kızım hızlı hızlı Bak benim bitiyor Göz daha veriyor sana bir yandan da Evet kızım hemen at onları da ağzına Hemen atanın birini sana göndereceğim Benimkine bak Bak Sen benimkine bak <gülüyor> Kızım annem bitirecek bak az kaldı Anne ben... sepsi Dalga geçiyor seni tabağa az diye. Hızlı ol. Ama koskoca paket mısırı ben yedim ya. <gülüyor> Bitti mi? Bitirmiş. Tamam. Kızım nasıl vuracaksın? Bak böyle vuracaksın, Bak göstereyim bana. Bak kızım bana bak. Yumurtayı böyle aldın ya, avucunun içine koy, böyle direkt kafasına doğru vur. Tamam mı? Ha kafasına doğru. Tokat atar gibi vur. Hızlı vur ama. Hızlı kızım, çok yavaş vuruyorsun. Ha şimdi hızlıca vur kafasına. Vur! Hızlı! anne. Kızım hızlıca vur. Hızlı vursan hiç korkmayacağım ama. Ay! Ay! Kafasında açtı ya. Na na na na na. Ama bak, insaflı gördün mü? Dışarıda kırdı, öyle vurdu kafayı. annem. <gülüyor> bye Sondum. Bye.